Atamız Oğuz o, atamız Oğuz Kağan atamız diyor ki fakirlik benim ülkemde süt sayısın diyor. Hocam da aynısını söylüyor. Bu ülkeden fakirliği kaldıracağım dedi hocam. Yani herkes dedi ek yemekten bıkacak diyor Ayda Hoca. Milletine vatandaş maaşı dedi herkese. Yani artık kimse bekilin yok Cumhurbaşkanı, başbakan yok bekli onun bunu elini eteni öpme devri gitti dedi yani Ayda hocam. Adam pazara gidiyor pazarda Türk domatesleri topluyor elhamdülillah Allah'a çok şükür. ulan 10 milyar maaş alacaktın ya 5 milyar maaş alacaktın kardeşim kimsenin eline tane öpmeyecektin